2009 yılında ilk olarak üniversiteye memur olarak atandım. Çalışmanın ilk yılında bilgi işlem daire başkanlığına bilgi işlem elemanı olarak çalışmaya başladım. Bilgi işlemin hayatımın mesleği olarak görüyordu. Yanılmışım. Rektör yardımcısının yanına çağırıp bana yönettiği bir sorun hayatımın dönüm noktası olduğunu söyleyebilirim. Yazıcısında bir sıkıntısı olduğunu söyleyen hocamın Sorunu basit bir hamle ile çözmem ve akabinde bana yönelttiği bir soru size bize hiçbir şey öğretmiyorsunuz demesi benim aslında öğretmenlik mesleğini icra etmem gerektiğini söylemesiydi. Öğrenmenin ve akabinde öğretmenin en büyük erdemlik olduğunu orada anladım. Bir buçuk yıl çalıştıktan sonra Şırnak'ta bir köy okuluna öğretmen olarak atandım. Şırnak'ta geçirdiğim yılların en kötü ve en iyi yıllar olduğunu o zaman anladım. Çok zor günlerdi ama bir o kadar da verimli yıllardı benim için. Tehlikenin kol gezdiği o dönemlerde eğitime ve teknolojiye susamış birçok öğrenciyi görünce işlerin ne kadar ciddi olduğunu farkına vardım. Özellikle tehlikeli yaşam koşullarında orada çalışmam bana ayrı bir tecrübe kattığını İnanıyorum. Laboratuvarı olmayan bir okula tayinimin çıkması ve okulun sobalı olması aynı zamanda çocuklarımın bodrum kat dahil olmak üzere ders görmeleri bu zorlukların basit örnekleriydi. Uzun uğraşlar sonunda okulda depo olarak kullanılan bir yeri bilgisayar laboratuvarına çevirip 10 bilgisayarlı bir laboratuvar oluşturduk. Öğrencilerimin bilgisayarda oyun oynamaları, klavyenin tuşlarına bilinçli bir şekilde basmış olmaları, paint'te resimler çizmeleri veya sunumlar hazırlamaları bende ayrı bir haz uyandırıyordu. Vermiş olduğum bilgilerin ışığında geri dönüt almam benim için ayrı bir mutluluk kaynağıydı. Köy okulunda bir yıl çalıştıktan sonra aynı ilde meslek lisesine görevlendirildim. Meslek lisesinin de kendine göre bazı zorlukları vardı. Daha ilk dersten öğrencimin seviyelerinin düşük olduğunu hemen anladım. Donanım derslerine giriyordum. Bir yıl çalıştıktan sonra öğrencilerime verimli olduğumu görmek, yıl sonunda bazı öğrencilerimin özellikle bilgisayarca çalıştığını görmek ve kendilerinden bana karşı güzel sözler sarf etmeleri benim için ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu söyleyebilirim. Öğretmenlik mesleğinin kolay veya basit olduğunu söyleyenlere karşıyım. Özellikle farklı coğrafyalarda farklı aile yapısına mensup insanların bulunduğu bir yerde öğretmenliğin ne kadar zor olduğunu söylemek abartsız olur. Ama bu durumdan yılmadım. Sabır gösterip öğretmenliği layıkıyla elimden geldiğinin en iyisini yapmaya çalıştığımı söyleyebilirim. Öncelikle sabretmenin en büyük erdemlik olduğunu bu yıllarda öğrendiğimi söyleyebilirim.